Hoş geldiniz arkadaşlar, şimdi Kovalent API ile Web3 sözlüğü şeklinde bir video serisi yapacağız. Bugün test videosu, biraz da buradan gelen geri bildirimlere göre asıl videoları yapacağız. Zoom üzerinden gerçekleşecek, siz de konuk olacaksınız. Bu ilk video olduğu için şu anda kimse yok, ben tek başıma anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu sözlükte aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, Web3 dediğimiz şey, Finansal, ekonomik, toplumsal, farklı farklı arka planlar içeriyor ve bunlara dair terimler var. Yani bir web 3 sözü oluşurken nasıl oluşuyor derseniz, işte siber güvenlik, finansal bazı kavramlar, web 2'den web 3'e geçen bazı kavramlar web teknolojileriyle ilgili, onun dışında işte o kripto, Para ekosisteminde ortaya çıkan sorunlar ve onlara uygun çözümlerle ilgili kavramlar falan var. Zaten yani zaman içerisinde bunları rahat rahat göreceğiz. Bugünkü videoda A harfindeki kavramlara değinmeye çalışacağız. Yaklaşık 25 kavram. Ben kavramları anlatırken çeşitli örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar açık adresten başlayalım. Açık adres dediğimiz şey... Aslında şu, sizin web3'te bir dijital varlığınız var değil mi? Mülkiyeti sizde, kontrolü sizde. Bunun sizde olması için aslında bunu bir yerde saklamanız lazım. Birinin size varlık gönderebilmesi için sizin bir adresiniz olması lazım. Ama bu bir posta kutusu gibi olması lazım. Yani herkes içine bir şey atabiliyor. Ama siz anahtarla açıp alabiliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin içine bir şey atabildiği, işte o posta kutusunun e, herkesin ulaşabildiği e, adresine açık adres diyoruz. Bu nereden geliyor? İşte genel şifreleme anahtarının kısaltılmış bir sürümü oluyor? Burada blok zinciri A protokolü aracılığıyla işlem almak için kullanılıyor ve genellikle anahtar yerine de kullanılıyor. Açık adresle ilgili ne bileceğiz? Açık adrese herkes erişebilir. Açık adrese sahip olan biri sizin o private key'inizi yani şifreniz diyebileceğimiz özel anahtarınıza ulaşamaz. Yani direkt onların ona bir ulaşma şekli yok. Çünkü arada bir kriptoloji var zaten. O kriptoloji sayesinde blok zincir ayakta duruyor. İşte burada e, web bütün tarihsel serüvenine baktığımızda şu var. Şimdi 1970'lerden itibaren zaten bu kriptolojiyle ilgili şeyler akademik alanda yayınlanmaya başlayınca bilgisayarlarla ilgili kriptografi, bilgisayar network ve kriptografinin kesiştiği noktadaki çalışmalar yayınlanmaya başlamasında ardından belli çalışmalar yayınlanıyor. Bunlardan biri de açık anahtarla şifreleme, Açık anahtarla şifreleme bir çift halinde birlikte çalışan uzun alfa sayısal anahtar çiftlerinin alfa sayısal dediğimiz ne oluyordu? İşte mesela harf ve rakamlar şimdi mesela bir ether adresine ne diyoruz? 0x diye başlıyor değil mi? Aslında o 0x bir kriptolojiden, bir algoritmadan geliyor. Belki ders içerisinde ona da denk geliriz. Anahtar çiftlerini kullanan özel bir şifreleme sistemi. Bu sistemde herkesin erişimine açık genel anahtarlar, az önce bahsettiğimiz şeyler ve yalnızca sahipleri tarafından bilinen özel anahtarlar bulunur. Bu da ne oluyor? Bizim posta kutumuzun aslında anahtarı oluyor. Yani sadece bizde. Herkes için atabilir ama sadece biz alabiliriz. Açık anahtarlar kripto para birimlerini blok zincirde saklamak için kullanılır. Bu ifadeyi daha e, güzel yapabiliriz. E, dijital varlıkları blok zincir üzerindeki dijital varlıkları blok zincirde saklamak için kullanılır. Ayrıca açık anahtara karşılık gelen özel anahtarın kullanımı ile bağlantılı olarak kripto para bilimleri göndermek için kullanılırlar. Yine aynı şekilde burada bir gönderim içinde de e, ne lazım? Özel anahtar. Bu anahtarların üretimi tek yönlü bir işlev üretmek için matematiksel problemlere dayanan kriptografik algoritmaların kullanmasıyla mümkün hale getirilmiştir. Yani elimizde ya kriptoloji olmasaydı biz açık anahtarlı şifrelemeyi kullanamayarak blok zincire işte kripto paralara ve puçe bu perspektife e ulaşamayacaktık zaten. Bunun arka planında da bu var. Açık finans Açık finans, geleneksel finans sektörünü dönüştürmek için tasarlanmış banka ve üçüncü taraf blok zincir tabanlı teknolojik uygulamaların entegrasyonunu ifade eder. Açık finans, finans kuruşlarının büyük işletmelerini ve merkez bankalarının iş uygulamalarını daha şeffaf, verimli, otomatik ve veri odaklı şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdi burada bir ortaya çıkan şeylerden biri de açık finans. Çeşitli DeFi projelerinin arka planında da bu, bununla ilgili bilgi veriliyor buradaki önemli nokta ne işte biz geleneksel finans sektörünü farklı bir şekilde getirmeye çalışıyoruz peki açık finans olursa ne olur şimdi biz blok zincire bakarken hep şöyle diyoruz sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm gelin bunu alalım finans alanına getirelim sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm olarak açık finans tanımıyoruz Peki o sosyal problem ne Bakın burada ne diyor ilk başta şeffaf diyor değil mi? Yani diyor ki şeffaf bir şekilde bu aktarımları yapacağız. Örneğin STK'ların işleyişini düşünün. Şimdi STK'lara yapılan üye kayıtları, bağışlar veya yardım kuruluşlarına bunların daha şeffaf bir şekilde sağlanması, belki akıllı kontratların da kullanımıyla o. ...insanların gerçekten oraya bağış yapma e, miktarını artırabilir. İşte sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm bulduk. İşte burada veri odaklı olması ne oluyor? Veri odaklı olunca e, bir yandan yapay zeka algoritmalarını kullanabiliyoruz. Belki bir yandan da daha efektif, verimli bir şekilde bunları kullanabiliyoruz. Buradaki işleyişi akıllı hale getirebiliyoruz. Yani bu açık finans dediğimizde işin bu noktasında... Aday gösterilmiş teminat kanıtı. Şimdi şöyle biliyorsunuz bu blok zincirinin arka planında fikir birliği algoritmaları var. Yani konsensuslar var. Ne bu konsensuslar? Aslında işte Bitcoin'deki Nakamoto protokolü diye geçen bir şey var. Onun öncesinde pra Practical Business Fault Tolerance yani PBFT var işte Taksos ailesi var falan. Bu e, konsensuslarda şöyle bir sorun var. Deniliyor ki biz blok zinciri yaptık, dağıtık bir şekilde ama bir saldırı olduğunda buna bu saldırıyı nasıl karşılayacağız? Yani saldırıdan kastımız ne? Ağın manipüle edilmesi, işte oradaki e, kötü niyetli düğüm sayısının artması falan. Burada sibil atakları diye bir şey var. Bu ataklara karşı da çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Bunlar Proof of Work, Proof of Stake gibi adlandırılıyor. Aslında biz, burada hata var mı bilmiyorum ama çünkü bunları ben bir yıl önce yazmıştım. Belki hatalarım olabilir, onları güncelleyeceğim konuşurken. Biz Proof of Work, Proof of Stake'i konsensur olarak ele alabiliyoruz bazen. Yani aslında çok doğru mu? Çok doğru değil. Çünkü onlar fikir birliği algoritması değil de fikir birliği algoritmasının bir parçası. Gelecek belli bir ata karşı koruma. Ama bazen hani bir marka ürün, bir örneğin bir çikolata firmasının bir tane çikolatası bütün markanın önüne geçer ya burada da öyle bir durum olabiliyor. Yani insanlar konsansü deyince proof of work, proof of stake'i düşünebiliyor. Çünkü en çok göz önünde olan şey o. Ha bu e, proof of work, proof of stake gibi şeylerin dışında ne var? Proof of stake'lerde çeşitli blok zincir teknolojilerinin bizim halk arasında kripto paralar olarak adlandırılan bu şeylerin e, kendi çözümleri var. Yani Polkadot'un, Avalanche'ın, Algorand'ın, Algorand'ın. Bunlar neler? İşte biri diyor ki proof of stake esnetiyor. E, pure proof of stake, secure. Proof of Stake, Nominated Proof of Stake gibi böyle bunlara isimler veriyor. Bunlar da neler değişiyor? Aslında işte oradaki adayın seçilmesi, işte o verifikasyondan doğrulama kısmı, staking mekanizması falan bunlar değişiyor. Bunlardan bir tanesi de Polkadot'un ki Ne Post diye geçinen aday gösteren teminat kanıtı. Ben bir okuyayım önce. Aday göstermiş i̇şte teminat kanıtında Polkadot blok zinciri A'nın ana zinciri, bakın bir ana zincirimiz var Polkadot biraz karışık bir mekanizma bilenler için böyle bir dönme dolap gibi bir şey var. Orada her biri bir blok zincir, her bir dönme dolap vagonu ve Polkadot tabanlı parachainler, işte substrate üzerine inşa edilen parachainler, tarafından kullanılan Proof of Stake fikir birliği mekanizmasının bir varyasyonudur. Ben burada da bakın o hata yapmışım. Yani öyle geçiyor genelde. Proof of Stake'in bir versiyonu. Geleneksel Proof of Stake metodolojisini kullanmak yerine Enpost Polkadot A adayları aracılığıyla doğrulayıcıları seçmek için kullanır. Şimdi Proof of Stake dediğimiz şey neydi? İnsanlar madencilik yapmıyor. Onun yerine varlıklarını kilitleyerek sistemin güvenliğini artırıyor. Kim daha çok varlığını kilitlerse işte o, o kadar çok ağa sahip çıkmış oluyor. Eleştiri neydi? Zengini zengin, fakire fakir yapar gibi. Ama herkes bir düğümü çalıştırmakla uğraşmayabilir. Ben de mesela Enpos kullanıyorum Moonbeam'de, Moonriver'da. Ne yapıyorsunuz? Bir kişiye aday gösteriyorsunuz. O kişi, bir kişi aday oluyor. Yani diyor ki ben sizin varlıklarınızı stake'e koyabilirim. Ben sana niye güveneyim sorusuna da şöyle cevap veriliyor. Akıllı kontrat üzerinden konuluyor. Dolayısıyla, burada da onu söylemiş herhalde. Güvenlikleri onayiciyi seçiyor. Kötü bir amaç doğrulama düğümlerini seçerse polkadot'un yerel birimi olan dotu kaybedebilirler. Aslında burada şunu kaybediyor, yani stake gelirini kaybediyor. Direkt kendi şeyini kaybetmiyor, varlığını kaybetmiyor. Yani bunu ben niye ona devrediyorum? Akıllı kontrat üzerinden devrettiğim için akıllı kontrattan o bir hata yaparsa benim varlıklarım geri, geri geliyor ama stake gelirim oradaki işte dotu kaybedebiliyoruz yani. Diyelim ki yüzde ile stake ettim ve işte %12 ile stake ettim. Atıyorum yuvarlayacağım. Ayda %1 geliyor. 100.000 dotta 1000 tane dot gelecek. İşte o ay bir şey oldu ve o dotu kaybedebiliyorum Tabi orada şeyler de var. Ee, ne kadar sürede onun aktarılacağı falan. Bunlar para çayından para de değişiyor. En biraz altlarda dallanıyor yani. Burada şunu bilmeniz lazım. Bir nominators'lar var bir de validators'lar var. Polkadot'un altyapısında yapısında. Ee, bu nominatorlara aday deniliyor. Biraz daha burada açmışım. Bak ne diyor? Diyor ki dotu stake ediyor bunlar. Polkadot'un ana aktarma zinciri Relay deniliyor buna. Güvence altına almak için kullanılan düğümlerdir. Bu süreçte adaylar Polkadot anında bloklar üretmek için DOT varlıklarını bağlayarak ve da doğrulayıcı düğüm ödüllerinin bir kısmına bakın bir kısmına alarak. Asıl mekanizma bu yani diyor ki sen stake gelirinde %15 alacaksın, kendin bir e, düğüm olursan. Ama beni kullanırsan %13 alacaksın, %2'yi de ben kendim alacağım. Yani o kişi de bunun karşılığında bunu yapıyor. Bir kısmı alarak algoritmik olarak A doğrulayıcılarını seçerler. Bununla birlikte seçtikleri doğrulama düğümleri kötü niyetli bir şekilde davranırsa dotlarını kaybedebilirler. O kaybedilen dotta dediğim gibi oradaki tek ve ilgili dot. Şimdi Admin Key zaten bildiğimiz bir şey, yönetici anahtarı bizim bu tarafta nerede var? Ee, bazı blok zincirlerde e, eleştiri noktalarından biri bu tarz Admin Key'lere izin veriliyor. Bu ne oluyor? Aslında projenin çekirdek ekibi tarafından bilinen bu anahtarlar merkezi olmayan yönetici felsefesine aykırı olduğu için bütün sistem güvenlik risklerini taşıyabildiği için eleştiriliyor. Bir projenin merkeziyetsiz hale geçmesi adımları, yani roadmap'a baktığınızda ben bir tanesini çok dinamik bir şekilde takip etmiştim. En son bu Key'in silinmesi var. Yani işte remote key okay diyor Orada yönetici anahtarını siliyor. Ama şimdi tabii bunu da silince şey oluyor. Yani bu Bitcoin için demiyorum. Bitcoin apayrı bir yerde zaten böyle küçük projelerde. Şu riskler olabiliyor. Diyor ki işte mesela burada uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Bir hesabın dondurulması lazım. Öyle bunu nasıl yapalım? İşte onu ya blok zincirde bir oylamaya gidilmesi lazım. proposalla falan. Ya da burada bir admin key olması lazım. Ya bu biraz çetrefilli bir konu dediğim şey o. AirDrop yani Türkiye'de çok bilinen bir şey zaten yani ne oluyor? E, dijital varlıkların doğrudan kullanıcı cüzdanlarına ücretsiz olarak iletildiği bir token dağıtım yö e, yöntemi. Yani bir proje çıktığında insanlara bu ürettiğiniz varlıktan verebilirsiniz. Burada niye verirsiniz? Bunu bir pazarlama metodu olarak kullanabilirsiniz veya e, işte Şunun için de verebilirsiniz. Yani o size bir varlık gönderir. Siz de onun karşısında başka bir varlık gönderirsiniz. Ama buradaki en önemli şeylerden birine Şimdi hangi projenin airdrop yapıp hangisini yapmayacağını iyi bilmek gerekiyor. Ben bu ıı, alan adı kayıt ıı, sistemleri, ıı, kayıtları üzerine bir tane Python kodu çalışmıştım. Orada şey yapıyordum... Iı, 100.000 internet sitesi günlük kaydoluyor. Bunlar içerisinde airdrop geçenler kaç tane? Ee, çok yüksek sayıda şaşırırsınız yani. Her gün belki 10-15 tane, 20 tane dolandırıcılık sitesi kaydoluyor. Mesela proje ne diyelim? Remark. Remark'ın airdropu yok mesela. Ama RemarkAirdrop.com diye bir şey açıyor. Hani kitle de hazır. Telegram kanalı ya da Discord. Buradan size mesaj atıyor airdrop var diye. Ve buradan dolandırıcılık yapıyor ki bazen çok profesyonel yapıyorlar. Yani ben bir tanesinde az kala düşüyordum. Hangisiydi o? Akala'nın sanırsam airdropu. Yani Akala işte bir şey verecekti. Bu, bu coin adını unuttum. Bir internet sitesi var. Oradan 500 dolar limitli olacak şekilde size token veriyor. Bu Tam o sıralarda Telegram grubuna üye olan kullanıcılara bir tane korsan hesap yapmışlar. Adreste de çok küçük bir değişiklik yapmışlar. Onun linkini attırıyorlar böyle. Ama inanın yani tam böyle psikolojiyi yakalayacakları anda. Benim de elim doluydu o ara. Kaçırmayayım diye bir gireyim falan. Sonra hani uyandım. Ne yapıyor? Metamask cüzdanınızı bağlıyor. Ondan sonra siz bir eternum veriyorsunuz. O da işte belli bir şey veriyor size. Vereceğim diyor tabii vermiyor. Şunu da gördüm. Mesela Polkadot ekosistemindeki projelerden bir tanesi. Aslında mesela Metamask kullanmıyor. Adres yapısı farklı falan filan. Bunun aynısını kopyalamışlar projenin. Airdrop yapıyoruz demişler. Met üretmişler atıyorum adı Buğra projenin. Buğra Coin diye bir şey üretmişler. Sonra bu Buğra coin'i cüzdanlara göndermişler. Alan kişiler de işte resmi kanalından, Telegram kanalından diyor ki biz bunu aldık 500 tane Buğra coin var bizde. Telegram kanalındaki yönetiş diyor ki yani biz Metamask'ta yokuz ki Metamask'la alakamız yok ya. Yani. Sizin o 0x adreslere bu token gelmiyor şu anda zaten. Ama kopyalamışlar bir de onu şu evet elinizde Buğra diye bir proje var ama projeyle o bir değil mi? Ya, laf lafı açıyor. Bu eğitim serisinde de ben özellikle rahat olacağım. Yani süreyi de rahat kullanacağım. Şunun da aklıma gelen bir şey. Borsalarda e, bir token'ın kısaltması mesela TLM atıyorum. Başka bir proje olabiliyor. Bu yüzden de çok token kaybeden oluyor. Mesela bir A, A borsasında TLM B borsasında TLM olacak ama B borsasındaki TLM farklı bir proje. Bu hobi de birkaç kere yaşandı. Yaşandı proje de Hol galiba, holo chain'in kısaltması ile başka bir projenin kısaltması aynıydı. insanlar onu gönderip o proje sandı ve sorun oldu. Holo olmayabilir ama sanki holoydı. Yani buna da dikkat etmek lazım. Nasıl dikkat ederiz? Borsada iki borsada da o adrese, o token'a girip açıklamasına girip açıklamasındaki web sitelerini falan karşılaşıyoruz. Gerçekten o onu aklınızda olsun bu. Airgrap dediğimiz şey de, ya bu biraz daha e, biraz siber güvenliğe giriyor. Bir cihazı internete veya diğer açık ağlara bağlamayarak güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan siber güvenlik terimi Airgrap oluyor. Akıllı sözleşme, bu biraz daha blok zincirin merkezindeki kavramlardan biri. Birincisi akıllı sözleşmelerle ilgili bilmemiz gereken bu akıllı sözleşmenin tarihçesi Bitcoin'den eski. Kripto paralardan eskimi bakmak lazım. Çünkü 90'larda kripto para, de, o zaman internet parası diyorlar. internet currency denemeleri var. Birkaç tane listemde daha detaylı inceleyemedim. Hatta bitcoin ilk e çıkınca çok dalga geçiyorlar. Yani bu da işte 90'lardaki bilmem ne bilmem ne gibi olacak Bitcoin forumunda. Bitcoin Talk sitesinde dalga geçiyorlar. Akıl sözleşmeler Bitcoin'in eski akıl sözleşmeler mantığı ne? deniliyor ki ya tamam ben parayı bilgisayara emanet ettim bir de bilgisayara güvenmeye başladık değil mi? O zaman bir yazılım e, marifetiyle bu para belli şekilde yönetilsin, bir yere gittim falan. Bunu basit bir şekilde anlatırken Vitalik Buter'in de kola makinesi örneğini veriyor. Diyor ki işte kola makinesine siz basıyorsunuz, 25 diyorsunuz, oradan bir ses şey seçiyorsunuz, o da size veriyor. Çok basit bir örnek. Biz biraz da perspektifimizi geniş tutalım. Akıllı kontratlarla, dünyayı finansal olarak birbirine bağlayabiliyoruz ama akıllı halde bağlıyoruz bu boyuna şimdi mesela Bitcoin transferlerini yaparsın Kenya'dan birine de yaparsın Yeni Zelanda'dan birine de yaparsın ama bu bir transfer ya yani. burada akıllı bir şey yok parayı akıllı hale getirme yani kripto parayı akıllı hale getirme işte Ethereum gibi projelerin programlanabilir kripto parasıyla oluyor. Yani Bitcoin programlanabilir bir kripto para değil. Ethereum programlanabilir bir kripto para. Orada ne var? Smart kontraktlar var. Burayı bir okuyalım. Akıllı sözleşmeler önceden belirlenmiş koşullara göre otomatik olarak yürütülen bir blok zincir protokolü içinde çalışan bilgisayar programlarıdır. Şimdi ne diyor? Önceden belirlenmiş koşullar. Sonradan değiştiremezsin. Yani A deploy ettin ve işte bıraktın. Tabi Upgradable smart contract olabilir, güncellenebilir, güncellenemeyen olabilir ama oradaki koşullara, o deploy edildikten sonra koşullara uyacak şekilde otomatik olarak yürütülen ve bir blok zincir protokolü içinde çalışan, önceden tanımlanmış bir dizi terimi, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan izlenebilir, geri çevrilmez bir şekilde otomatik olarak yürütülen. Yani geri çevrilemez kısmını biz nereden çok görürüz? Dolandırıcılıklardan. Yani siz o parayı oraya gönderdikten sonra nasıl geri gelecek? Gelmeyecek. Ee, akıllı sözleşmeler çeşitli bilgisayar programlarına dillerinde veya, hat, veya e, bir, hatta bir dil kombinasyonunda yazılıdır. Akıllı sözleşmeler bilgisayar sistemleri kullanarak gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanmıştır ve şu anda akla gelebilecek neredeyse her en için geliştirilmektedir. Evet. Burada ne, neyle yazılıyor akıllı sözleşme? Her çeşitli programlama dilleriyle yazılıyor ama en önde olan Solidity. İşte Ethereum'un eski CTO'su Gavin Wood'un bir hafta sonunda yazdığı dedikodusu, yani hafta sonu kısmı dedikodu yazdı bir dil. Şu an işte 0.8 versiyonu, 0.8.7 versiyonu herhalde devam ediyor. Sürekli güncelleniyor, geliştiriliyor. Yani onu Geomood'un bir hafta sonunda yazış şu an basit olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü çok fazla geliştirme aldı zaten. Bunun da bir ekosistemi var. İşte bu akıllı sözleşmeleri yazarken o Solidity'yi kullanacaksınız, Remix'i kullanabilirsiniz veya işte Truffle'ı kullanabilirsiniz. Farklı programlar var. Yani Programlarının ortamlar vesaire var. Burada en önemli şeylerden birine şu son cümleyi ee, iyi hatırlıyorum o yazarken şeyi düş... o araştırıyordum ya akıl sözleşmeler tedarik zincirinde kullanılabiliyor işte film endüstrisinde kullanılabiliyor işte ne bileyim bir fikrin finanse edilmesinde kullanılabiliyor onun dışında hatta şu vardı bir kitabı ee, yazar yazıyor ya nasıl mekanizma yürüyor işte size 100 TL'ye geldiyse kitap yazar 8 TL falan alıyor alabilirse yayın evinin gönlü olursa aylar sonra ee, onun dışında işte tasarıma şu kadar gidiyor falan filan onun yerine kitap daha yazılmaya başlandığında e, yazar onu yeni yeni bölümlerine ulaştıkça yazı, doğrudan okurdan yazara bir ödeme gelebilir hatta yazar bunun karşılığında hatıra olarak o kitabın bir kopyasını en son sayılı kopyasından birini veya bir NFT'yi, örneğin o yazarın onu yazarken içinde bulunduğu odanın NFT'sini verebilir. Burada ne yapıyoruz? Bir, otoriteleri kaldırıyoruz. İki, süreci daha akıllı hale getiriyoruz. Üç, düşünce yapımızı esnetiyoruz. Artık ben bir kitap yazarken... Ee, mesela şöyle 100 yıl önce kitap yazarken neyi düşünüyorlarmış, yayın ev diyormuş ki yıldır 3 tane kitap yazacaksın, o da uğraşıyor, yazıyor, parayı bazen peşin alıyorlar falan, üstünde bir böyle baskı oluyor, esnek düşünemiyor ama şimdi mesela diyorsunuz ki ben bir şey yazacağım ee, ve bu yazacağım şey belki dünyada çok az kişiyi ilgilendiriyor, örneğin 2008'ten önce. Yani bitcoin'den önce kısmını yazacağım ve oradaki cyberpunk gruplarını yazacağım. Normalde bunu Türkiye'de yazsanız yayın evine ikna etmeniz, okur bulmanız çok zor. Ama siz bunu akıllı sözleşme üzerinden yapıp dünyadan zaten bununla ilgilenen 10.000 bin, bin kişiden finansal destek, cüz'i bir finansal destek alsanız da yetiyor. Yani düşünce yapımız esniyor. Bir tane örnek vereceğim. Mesela diyelim ki bir kahve firmasısınız ve sosyal sorumluluk projesi yapacaksınız. Diyorsunuz ki... Ben e, bu kahvenin, e, burada 100 TL'lik satış olduysa, müşteri buraya QR kodu okutunca bir akıllı kontrat devreye girsin, fişteki numarayla beraber, 100 TL ise bunun %5'ini bu kahvenin ilk çıktığı Brezilya'daki e, bir köy okuluna göndereyim. 5 TL'sini Gaziantep'teki bir yere göndereyim, yani gelip kavrulduğu yerdeki. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz. Yani düşünce elinizi nasıl esnettiğinize dikkat edin. Akıllı sözleşmeler bize bunu sağlıyor. Web 3'te de bunu sağlıyor. Çok kritik. Aktarıcı. Aktarıcılar zincir dışı sipariş kitaplarını barındıran, satın al ve satış siparişlerini listeleyen ve işlem ücretlerini talep eden 0x merkezi olmayan değişim kullanıcıları olmaktadır. Aktarıcılar 0x platformunda güvenilir bir aracı olarak hareket etmezler ve alım satım gerçekleştirmezler. Ancak asıl amaçları smart contract'lerini 0x platformunda harici olarak barındırmaktır. E, aktarıcılar tüccarların ticaret yapacakları karşı tarafları bulmalarına ve emirleri aralarında kriptografik olarak taşımalarına yardımcı olur. Bu e, aktarıcı şey genel bir kavram değil. Burada 0x protokolü için e, geçerli olan bir şey. Eee saniye ol o ol bu ha internet sitesinden bakabilirsiniz. Bu şey diye tanımlıyor zaten kendisine. Ethereum üzerindeki merkeziyetsiz borsaları güçlendirelim. Buradaki tokenları kullanarak. Buradaki 0x de bu protokol üzerindeki aktarıcılara verilen isim. Burada işte Binance, Smart Chain, Polygon, Avalaj, Phantom gibi birçok protokol üzerinde, Selo üzerinde çalışan bir protokol 0x aslında çok bilinmiyor ama ben çok böyle araştırmalarda falan bunu görüyorum çalışmalarda belki ileride büyür burada bir aktarıcı diye kavram var aktarıcı da bu işte emirleri taşıma işlemini yapıyor algoritmik stable coin algoritmik stable coin'i yazarken bu tabi luna olayları Terra olayları yoktu ama şunu ilk tabi araştırmalar dikkatimi çekmişti. Şimdi stable coin deyince bizim aklımıza ne geliyor? USDT, USDC, US, yani işte bir dolar var, bir de dolara aynısı işte öyle bir şey var yani diyoruz dolar var, bu da bir dolar. Aslında tabi sistem öyle o kadar basit değil. İlk olarak şu dikkatimi çekmişti. Bu stable coinler üç ayrılıyor. Birincisi işte algoritmik stable coinler, bunlar. Ee bir algoritmaya bağlı olarak çalışıyor, fiyat belirliyor. İkincisi, burada diğerlerini yazmamışım. İkincisi, bu işte doğrudan fiyat para birimlerine bağlı çalışan stable coinler, bir de sentetik, şeylere bağlı çalışan. Örneğin altının fiyatına paralel altın direkt. Yani altının fiyatı neyse, gümüşün fiyatı neyse, belki ileride Çin konuşun. Ona göre değişen bir şey. Fiyatını ona göre belirliyor. Yani burada tabii e, Luna olayında e, sistemin çökmesinin sebebi aslında işte Luna'nın UST'sinin fiyatının bir yandan Luna'ya bağlı olması Oluna'nın fiyatının da işte bunun biraz da barındırdıkları Bitcoin'le bağlantılı olması ve domino taşı şeklinde birini çekince diğerlerinin devrilmesi, oradaki algoritmanın batmasıydı. Bakın ben burada yazarken demiştim ki bahsi geçen konulardan piyasa şartlarına göre değişkenlik gösterilebileceği için algoritmik stable coin'lerin fiyatlarında sert fiyat değişimleri gerçekleşebilir. Bu e, Luna'dan önce de böyleymiş. Yani o zaman da algoritmik stable coin'lerle ilgili şeylerde riskli olduğu hep ön planda oluyordu. Belki de daha hazır değil. Blok zinciri teknolojileri, web iş ekosistemini buna hazır değil. Algoritmik ticaret için biraz finansal tarafı az çok herkes biliyordur zaten. Ne yapıyorsunuz? Burada işte... E, Kup çıktı, fincan çıktı olayları aslında nereden geliyor? Daha önceki insanların bireylerin işte veya kitlelerin alım-satım hareketlerine, oradaki psikolojiyi okumaları neticesinde oluşmuş algoritmalar işte burada regresyonlar oluyor. Yani bu yüksek standsta da çalıştım, çalışmıştım. Ben tabii tweet analizinde çalışmıştım ama özetle. Oradaki e, örüntü yapısını, önceki e, piyasadaki insanların alım-satımları neticesinde çıkan örüntü yapısının bir benzerinin olabileceği ihtimaline karşı hareket ediyorsunuz. E, burada ben şeye değindiğimi hatırlıyorum. Yani siz bir yazılım kullanarak bunu yapabilirsiniz ama o yazılımın nasıl yapacağını, nasıl davranacağını bilen başka bir yazılım da onun önüne geçebilir. Yani siz aslında trick yapmaya çalışıyorsunuz, hack yapmaya çalışıyorsunuz. Küçük bir sistemin açığını görmeye çalışıyoruz ama sizi de hackleyebilirler. Yani diyelim sizin o algoritmik e, örüntünüze göre diyor ki bunun fiyatı 3 dolara gelince sat. Hatta diyor ki 2.98 dolara gelince sat. Bu yazılımı kullanan kişi sayısını falan de görüyor. Badina'nın bir yazılımı var. Balina da 2.95'te satıyor çıkarken yani. Dolayısıyla buradaki e, yazılımların böyle de riskleri var. Yani o kadar kolay e, bir ekmek yok burada. Aracılık hesabı. Bu biraz işin finansal sistem tarafından. Ne yapıyor araca hesaplar? Sizin e, lisanslı bir kurum... E, Size bu hizmet sağlıyor. Muhtemelen şu Akbank'ın reklamlarda çıkan işte Metaverse, dijital yaşam, ne diyorlar, dijital yaşam portföyü e, uygulaması da böyle oluyor. Yani Akbank'taki kullanıcılara ben bir private key falan verildiğini sanmıyorum. Yani o, onlar adına orada e, varlık alınıyor. Muhtemelen o şekilde oluyor. Hani yurt dışında daha tabii oturmuş durumda Amerika'da falan orada da bu yapılıyor. Yani kriptofon yöneticiliği. Tabii bunu en önemli şeyi böyle bir işe girişecekseniz doğru bir şekilde varlıkların muhafazası için anlaşmanın yapılması gerekiyor. Aksi durumda biliyorsunuz buradaki varlıklar az önce de konuştuk. Geri döndürülemez şekilde belli adreslere gönderilebilir. Sırrı hacklendi denilebilir. Şimdi biz web1'de hacklenince kaybettiğimiz şey çok küçüktü. Web2'de hacklenince artık işte Instagram hesabımız hackleniyor ve yani daha fazla şey kaybetmeye başladık. İşte ilişki, oradaki iletişimimizde kurduğumuz, iletişim kurduğumuz insanlarla olan bilgiler, mahremimiz falan. Web3'de ama finansal varlıklar kaybediyoruz. Daha da arttı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Arbitraj. Arbitraj ne oluyor? Şimdi Yani bir 10-15 dakikam var. Tamam. Arbitrajda e, mesela diyoruz ya Bitcoin'in fiyatı 30 bin dolar. Aslında o an 30 bin dolar kime göre 30 bin dolar? Bitcoin'in fiyatı diye bir şey yok aslında zaten. Yani Bitcoin'in fiyat para birimleri karşılığında borsalarda bir değeri var. Yoksa bir Bitcoin her zaman bir Bitcoin. E, o nasıl belirleniyor? işte borsalardaki o anlık veriler bu coin market cap tarzı siteler ne yapıyor? Yani bu borsalardan bir ıı, ortalama çıkarıyor ama ortalamayı çıkarırken neye göre çıkarıyor ona iyi bakmam lazım. Yani şimdi yanlış söylemeyeyim. Belki oradaki hacim ile ilgili bir ıı, şey kullanarak özet fonksiyon kullanarak bir ortama çıkarıyor ama işte atıyorum basit bakıyoruz on tane borsada fiyatı 30 bin dolarsa tamam diye 30 bin dolar ama öyle olmuyor yani o an borsalarda farklar oluşabiliyor A borsasında 10 dolar olan bir şey B borsasında 7 dolar olabiliyor anlık olarak da olabiliyor bunu bu aradaki farkı kullanarak alım-satım yapan yazılımlar var veya elle de yapabilirsiniz Bunları da arbitral botları diyor. Nasıl çalışıyorlar? Şimdi borsalardan yani size API veriliyor. Bu API anahtarlar ile arbitral botları kullanılabiliyor. Diyelim ki Binance'ten bir bot aldınız, bunu bağladınız, şey, API key aldınız, bağladınız, BTC Türk'ten aldınız, Huobi'den, KuCoin'den, Oxsystem falan aldınız, hepsini bağladınız. Sonra API sorgu yolluyor. Diyor ki dot'un fiyatı ne kadar? Şunda 10, şunda 11, şunda 12, şunda 13. Tamam buradan al, buna sat. Bakiyen de varsa. O API aracılığıyla yapıyorsunuz. Eskiden çok daha kolaymış. Yani 2017'lerde falan. Şu anda biraz daha zorlaştı bu iş. Niye fark oluşuyor derseniz, bazen bazı borsalarda, örneğin işte Güney Kore borsalarının bazılarında, market buy denilen şey çok var, kültür. Yani eğer oradaki kitle biraz daha böyle, atıyorum, yanlış kelime kullanmak için duruyorum, eski kuşaksa, o kuşak belki piyasadan direkt işte bastım aldım, öyle limit belirleme falan yok. orada Oradan market buy yapıyorsa fiyat bir anda artıyor olabilir. Dolayısıyla orada biraz daha profesyonel olanlar bunu kullanıyor, arbitraj botları bu şekilde çalışıyor. Benim bir tane gördüğüm bot sahibiyle de tanışmıştık. Yerneyi, Slovenya'da Palma botu sahibi. Onun botu 40-50 borsayı entegre etmişti yani. Onlar da aylık satılıyor. Ha diyeceksiniz ki ben keyimi onlara mı veriyorum? Orada şöyle bir şey var. Telegram'da zero knowledge mı diyorlardı. Yani sıfır bilgiyle çalışan bir şey var. keyinizi lokalde tutuyor o bilgiye erişemiyor o, oradaki bot sahipleri hepsi böyle değil tabi ona dikkat etmek lazım. yoksa API verdiğinizde bir de para çekme hakkı tanıyorsunuz orada API'ye hacklenebilirsiniz yani dikkat etmek lazım arka kapı yani siber güvenlikten aşina alınan bir şey yani her arka kapı adı üstünde sistemi geliştirenler bir arka kapı bırakıp oradan bilgi çekebilir ee, bu arka kapıya başka kılıflar bulup e, onu açık tutabilirler. Yani bunu biz işte güncelleme için yapıyoruz, güvenlik için yapıyoruz deyip arka kapıdan başka bilgiler de alabilirler. Burada da benzer bir şey için arka kapı kullanılıyor. Asenkron Bizans Hata Toleransı ee, Şimdi burada tabi asenkron Bizans Hata Toleransı deyince işte şeylere giriyoruz. Bu fikir birliği algoritmalarına giriyoruz bu bizans hata toleransı temsilci katmanı diye bir şey var BFT, DIPOS bu, belli kripto paraların arkasında kullanılan bir mekanizma konsensus mekanizması bu, doğru tabir bunun ilk katmanı asenkron bizans hata toleransı burada ne oluyor blok üreticilerinin üçte ikisinin süper büyük çoğunluğunun yani her bloğu iki kez onayladığı iki aşamalı bir blok doğrulama mekanizması kullanılır İlk aşama bir blok önerirken, ikinci aşama bloğu geri döndürülemez halde önerilen döngüyü sonlandırır. Yani burada e, iyi anlamak için şeye bakmak lazım. Bu Bizans tolerans protokolü. Orada da Bizans Generaller Problemi diye bir şey var. O Bizans. Burada önemli nokta şu üçte ikisi olayı. Yani sistemin manipüle edilmesi için, siz dediğim gibi, diyelim ki bir, bu kripto para buldunuz ve bunun arkasında APFT diye bir şey var. Şunu bilmeniz lazım, sistemin manipüle edilmesi için, yani bozulması için, oradaki varlıklarla ilgili eklenmesi için de diyebiliriz. 3'te 2'nin sağlanması lazım, süper çoğunluk. İşte burada da e, Proof of Stake ile çalışıyorsa ve Proof of Stake, oradaki stake edilen toplam varlık değeri atıyorum 3 milyar dolarsa 2 milyar dolarlık varlığa erişimi olan birinin saldırıyı yapması lazım. üçte ikisinden sahip olan. Bu uh, asit diye geçiyor. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama ne bu? Aslında bu kripto parada proof of work kullanılan, madencilik sistemi kullanılan şeylerde madencilik sisteminin de özellik neydi? Enerjini veriyorsun. Work. Yani orada e, iş ispatı yapıyorsun. E, emek ispatı yapıyorsun. O emek dediğim şey ne? Kolkası değil. Emek dediğim şey oradaki işte makineni, donanımını harcayarak e, oradaki kriptografik puzzle'ı çözmeye çalışıyorsun. E, burada da ök önce tabii eskiden Bitcoin'in ilk başlarında basit, normal laptop tarz makineler, ardından GPU'lu makineler, ardından işte bu Bunlar kullanılıyor. Belki şu anda daha e, kapsamlı bir şey kullanılıyordur. E, bu yine e, nispeten, çok hızlı değiştiği için nispeten eski bir bilgi. E, buradaki eleştiri o zaman şeydi yani. İki eleştiri var. Bir Çinliler zaten üst sürümünü kendilerine kullanıp bir alt sürümünü dünyaya pazarlıyor. İkincisi de bu artık e, pahalı olduğu için sadece zenginlerin alabildiği bir şey oluyor. Ve dolayısıyla işte merkeziyetsizlik felsefesi bir yandan sarsılıyor gibi. Bu bir tümleşik devre tabii. E, bu. Ama ne için? Madencilik için o olarak yapılmış. Bu madencilikle ilgili büyük bitcoin madenlerine baktığınızda bunları zaten üst üste koyduklarınızı görüyorsunuz. Ama donanıma ayrı bir konu. Yanlış bir şey söylemeyeyim. E, bunun da daha gelişmişi yapılmış olabilir şu anda. Asimetrik şifreleme dediğimiz şey de ben size özet geçeyim. Eee aslında bu genel anahtara sahip olan kişilerin doğrudan onun özel anahtarına sahip olamaması. Yani sizin bir adresiniz var bu genel anahtar. Bu özel anahtara bağlı olarak da sizin private key'iniz üretilmiş. Evet. Ama asimetrik şifreleme kullanıldığı için buradan direkt geriye çeviremiyorsunuz. Zaten bu asimetrik şifreleme olmasaydı bizim bizim bu Bitcoin'deki blok varlık akışını sağlayamayacaktık. Ben burada aynı örneği anlatmışmıştım i̇şte posta kutuları. Posta kutuları örneği güzel. Oradan anlatmışım. ATH dediğimiz şey işte all time high yani bir kripto paranın fiyat para birimleri karşılığında fiyatının en yüksek seviyeye ulaşması. Mesela şurada değeri demişim. ben de doğru değil. Yani değeri diyemeyelim buna. Çünkü değeri aynı. Bir bitcoin, bir bitcoin. Bize göre değeri tabii bütün genel şey kanı ama doğru kelimeleri kullanan fiyat para birimlerine karşılık gelen değer ATL'de en alt, all time low. O da en alt seviyeye düşmez. Hani dipten toplayalım falan dedikleri. Yine kripto varlığın e, fiyat para birimleri karşısındaki değerinin hani düşük seviyeye ulaşması. Ayı piyasası dediğimiz şey ne oluyor? %20 veya daha fazla düşüş. Ayının işte vurup kafasını indirmesinden geliyor. Ee, çok tartışılıyor ayı mı, boğa mı falan. Aslında burada şöyle bir fark var onu söyleyeceğim sadece. Ee, geleneksel piyasalardan farkı ve pücük ekosisteminin biz teknoloji geliştiriyoruz. Yani teknoloji yani bir gün Aster Network'un kurucusu OneEye'deyiz herhalde Çinli. Buna yükleniyorlar. Fiyat düşüyor falan filan. Böyle Twitter'dan yükleniyorlar. Ya dedi ki biz ürün geliştiriyoruz ya. Beni bir rahat bırakın. Ya aslında teknoloji geliştiriyorsun. Dolayısıyla teknoloji öyle bir şey ki yarın bir gün bir problem çözdüğü anda bir anda çok hızlı değerlenebilir. Veya işte bir problemde tıkandığı anda o anki değerlemesi bir anda gidebilir. Anlık bir şey teknoloji yani biraz da. O yüzden Hani bu geleneksel piyasaların ayıydı, boğaydı, burada ne kadar işler? Bu tartışma konusu. Evet, bu da son slide'mış. Dolayısıyla ee, direkt ayı, boğa diyemiyoruz. Yani o, o, o birazcık daha hani artık oturmuş şeyler için, endüstriler için belki kullanılabilir. E, anlam kazandığı takdirde örneğin işte Metaverse'de NFT ile yarın bambaşka bir Alanda kullanımıyla, belki markalar için yeni konseptler çıkacak, markaların buraya entegrasyonunda. Bir anda teknoloji çok fazla müşteri içine çekebiliyor. Müşteri içine çektiği anda da şey oluyor, mesela çimento sektörünü düşünelim. Çimento sektörünü bir anda çok fazla müşteri içine çekebileceği, yani fazla dediğim bir anda yüz milyonlarca kişi içine çekebileceği bir senaryo kolay kolay yok. Ama burada öyle değil. Burada örneğin Instagram'da dedi ki ben NFT olarak varlıklarınızı aktarabilmenizi şey yapıyorum, sağlıyorum. Veya yani büyük Web2 teknolojisindeki büyük devler. Bir anda çok hızlı bir şekilde tıpkı bir kişinin Twitter type çok hızlı artması gibi buraya insanların akın akın geldiğini görebiliriz. Bu pamuk ipliğine bazı şu an zaten. Yani. Buna geçmek üzereyiz. Dolayısıyla hani bir ayı boğa demek çok doğru olmuyor umarım faydalı olmuştur bu video ile ilgili geri bildirimlerinizi yazabilirsiniz yani burada 25 tane A harfiyle ilgili web püce ekosistemindeki terime değinmeye çalıştık yani kendinize iyi bak öldürelim toplantıdan